İlaç sıkıntısı 7. aydan bu yana devam ediyor. E, i̇laç ve zam yaptıklarından dolayı e, ilaçları piyasaya sürmüyorlar. Şubat ayında zam gelecek. Zamdan sonra ilaçların piyasaya çıkmasını bekliyoruz. Büyük ihtimal zamdan sonra ilaçlar yavaş yavaş piyasaya çıkacak. E, tansiyon ilaçları var, çocuk ilaçları var, e, bulantı kusma ilaçları genelde, hormon ilaçları. Yani aklına gelebilecek Hem hemen tüm ilaçlarda sıkıntı var. Hatta bazı hastalar gelip bize de kızarlar, niye ilaç yok diye. Yani özellikle nöbette çok sıkıntı yaşıyoruz. Bir doktor aynı ilacı yazdığı zaman isterse o sıkıntıyı biz de yaşıyoruz. Yani tükeniyor ilaçlar. Yani bir an önce ilaçlar piyasaya çıksın, hastalığımız mağdur olmasın. Ee, hiçbir zaman da zaten hastam, biz her zaman hastanın yanındayız. Yani ilaç olmuyorsa e, bu bizden kaynaklanan bir soru e, kaynaklanmıyor. E, firmaların bize göndermesine kaynaklanıyor. E, umarım bir an önce bu sorun biter. Şu an vatandaş tansiyon ilacını, ağrı kesicileri ve hormon ilaçlarını bulmakta zorluk çekiyor. Ee, büyük bir ihtimalle zamın gelişinden büyük firmalar ilaçları stoklayıp zamdan sonra piyasaya sürmeyi düşündüklerini düşünüyoruz. Ee, depolarda ilaç mevcut yalnız zamdan dolayı piyasaya sürülmediğini düşünüyoruz biz eczane teknisyenleri olarak. Elimizde aynı ikisinden beri bekleyen recepteler var. İlaçlarını alamayan hastalarımız var. Onları şu an bekletiyoruz. Nenden bekletiyorsunuz? İlaç yokluğundan dolayı bekletiyoruz şu an.